İman. Ya erwahul mu'minin, dıri Bi ve Ey müminlerin ruhları, uçun ona doğru. Kanatlanın dinmek bilmeyen özlemini kanatlarıyla ve samimiyetiyle aşkın. İman, Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. ufkundan süzülerek aşağı inen kulun kalp ağacına konup sahibinin göğüs kafesinin içinden ta şeriat-ı hak meclisine kadar kula Rableri onlara müjdeler, şarkısının hoşnamelerini terennüm eden gayp alemine ait bir kuştur. Varlık ağacının semeresi, nuruyla kainatın karanlığını aydınlatan bir güneş olan İslam inancıdır. Onun yoluna, şiratine uy ki iki cihan saadeti bulasın. Sakın onun dairesinden çıkma. Sakın Müslümanların icmasından ayrılma. En büyük şeriatın sahibinin kalbinde hikmetin hayret uyandıran emanetleri bulunur. Cebrail'in dostunun yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sırlarında gayb mücevherlerinin hazineleri vardır. Allah'a giden yolda, O'nun emrine uy. Akıl Kâbeni, O'nun hükümlerinin kelimelerinden oluşan zenginliklerin doğduğu yere dönüştür. Susuzluktan yanan ruhlar, O'nun söz bulutunun suyundan içerler. Akılların düşünceleri, O'nun sözlerinin hayat pınarlarında yıkanıp arınırlar. Talep tellalı, Bedenlerin içinde gizlenen ruhlara seslenip onları çağırdı. Onların hareketsiz duran istek ve azimlerini yükseklere doğru harekete geçirdi ve tutku kanatlarıyla aşk göğüne doğru havalanıp uçtular. İyice yorulup şevk ve özlem dallarına kondular. Onların bülbülleri seher vakti onlara göstererek cemaline duydukları hasret ve özlemin eğlenceli şarkılarıyla oynaşıp cıvıldaştılar. Tutku rüzgarının ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' anının tadını yeniden tatmaya doğru esmeye başlaması canlarını sıkıp onları rahatsız etti. Bu kuşların bazıları göğüs kafeslerinden çıkıp göğünde uçmuş oldukları kadim yere ait bir izi aramaya, ve konuşma rüzgarının estiği yerden gelen bir esintiyi koklayıp içlerine çekmeye, vuslat ılgının gölgesindeki hayatını hatırlayıp, sevdiklerinden ayrı kalmanın eleminden ve tasasından dolayı acı çekmeye başladılar. Varlık pınarının insanın dilinden konuşan Allah'ın davetçisinin şöyle dediğini işittiler. Onun yani sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısı, ruh kitabelerinin sayfalarına nakşedildi. Onun çağrısı, kalp parçalarının dallarını sallayıp sarsan bir rüzgar oldu. Aklın süvarileri duydukları şeyden dolayı heyecanlanıp, bu ahit ve sorumluluk sebebiyle, vecdin elleriyle sarsılıp titrediler. O ahit uğruna hayat sürmeleri, kıdem sırlarından ona duydukları akılları baştan alan üzüntü, kederin, nüktelerinden biri oldu. Gaybın nurları müsait olan nefisler üzerine doğduğu, sırlar korunup saklandığı ve basiret gözlerinden zahiri perdeler kalktığı zaman kainatın sahibinin cemalini görürler. Onu sır aynalarının saf ve berrak olması sebebiyle müşahede ederler. Her arifin kabesi Hakk'ın ona nazar ettiği yerdir. Allah'a götüren en kısa yol, kulluk kanununa yapışmak, İslam şeriatinin kulpuna sımsıkı tutunmak ve takva caddesinde istikamet üzere yürümektir. Başkalarına karşı ne kadar yabancıysan, Allah'a o kadar aşinasın. Allah'a olan güvenin, onu tanıdığın kadardır. Amellerde bulunan kir ve bulanıklık, mahrumiyetin bir çeşididir. Dünya isteklerine dalmak aklı Allah azze ve celle'yi istemekten alıkoyar. İstek ve dileklerde riya, gerçek isteyeni yani talebi, yani hakkı isteme güneşinin tutulmasına, maksat ve niyetlerde nifak, gerçek yönelene yani hakka yönelme yüzlerinde tırmalama izlerine sebep olur. Kalplerin azabı dostlardan ayrı düşmek, akılların azabı ise Bağlanıp kaldığı ilgilerdir. Dünyanın şaşası ve güzelliği, yüce melekulta ermeye engel olan bir perdedir. Yaptığın ibadetin yüzüyle Allah'a yönelmen, O'nun rahmet yüzüyle sana yönelmesine sebeptir. Akıl, çocuğun terbiye kucağında ergenliğe ulaşırsa, dünyaya iltifat etmez. Lakin O, mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Beşiğinde uyuyor. Temiz ruhlar beden heykellerinin mabetlerinin kandilleri, arınmış saf akıllar, suret köşklerinin hükümdarlarıdır. Ey çocuk! Kalp gözünü aç ki ezel sırlarının gelinlerini görüp ruhunun himmetiyle kader nükteleri melteminin esintilerini içine çekip kokluyasın. Hiç kuşkusuz Yüce Allah varlığın heykellerini, basiret ehlinin gözlerini sınamak için dünya denizinin kıyısına koydu. Sebat beşiklerinde yeniden diriltilen ve korunma kucaklarında büyütülen, üzerlerine emir ayetlerinin kanatları gerilen, kader gizlerinin nükteleri gösterilen, gaybın gelinleri gözlerinin önüne getirilen, ve cömertlik mağarasına geri döndürülen ruhların çocukları, onun süsüne iltifat etmekten emniyet ve esenlikte olurlar. Ariflerin sırlarının bülbülü, ne yaptığını bilmez haldeki aşıkların akıllarını başlarından aldı, aklın koruma dağlarını sarstı ve sırların gizlerini gördü. Ey müminlerin ruhları! Uçun ona doğru! Kanatlanın dinmek bilmeyen özlemin kanatlarıyla ve samimi aşkla. Ona yönelmenin samimiyeti içinde dürün dünya halısının uçlarını. Onu istemenin mumu çevresinde, nurun etrafına üşüşüp çöken bir pervane olun. Çılgına çeviren aşkın önde giden adımlarıyla onun korusunun etrafında dolaşın. Adem aleyhisselamın istemiş olduğu şeyi isteyin ondan. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.